Evet, hadi bakalım biraz daha 4 işlem problemleri ve kelime problemleri çözelim. Gamze, kız kardeşi için bir kum havuzu yapıyor. Kum havuzu. Bu kum havuzu 5 metre genişliğinde ve 8 metre uzunluğunda olacakmış. 5 metre genişliğinde yani burası 5 metre olmalı ve 8 metre uzunluğunda. Evet, 8 metre uzunluğunda bayağı büyük. 5'e 8, 8'e 5. Evet, şimdi havuza yukarıdan bakarsak, böyle gözükecek. Buradaki kenar 5 metre ve buradaki kenar da 8 metreymiş. Gamze, havuzun yüksekliğinin kumun yüksekliğinden 4 santim fazla olmasını istiyor. Havuzun yüksekliğinin kumun yüksekliğinden 4 santim fazla olmasını istiyor. Pekala, şimdi buradaki uzunluk 5 metre. Burada hesaplamamız gereken bir uzunluk var ve kum havuzunun belli bir miktarı doldurulacak yani tepesine kadar doldurulmayacak. Kumun şimdi mesela havuzu buraya kadar doldurduğunu farz edelim. Evet, bütün bunlar kum ve Gamze havuzun yüksekliğinin kumun yüksekliğinden 4 santim fazla olmasını istiyor. Yani Gamze buradaki uzunluğun 4 santim olmasını istiyor. Gamze'nin 30 metreküp kumu var. 30 metreküp kum. Pekala, buradaki kum yani 30 metre küpmüş. 30 metre küp. Kum havuzunun yüksekliği ne kadar olmalıdır? Peki, soru bu. Şimdi kumun hacmi ile ilgili verilen bilgi, bize bu bilgi yani kumun hacmini kullanarak havuzun yüksekliğini bulmamız gerektiğini söylüyor. Çok güzel soru. Şimdi şu şekilde yapalım. Hemen bir x kullanalım. x mesela kumun yüksekliği olsun. Yani kumun hacmi kumun yüksekliği çarpı. Havuzun uzunluğu olan 8 çarpı, havuzun genişliği olan 5'e eşit olacak. Ve bu da kumun hacmi yani bize verilen 30 metre küpe eşit olacak. x metre, 8 metre ve 5 metrenin çarpımını alıyoruz. Peki bu nedir? 8 ve 5'in çarpımı 40. Yani 40 x, 30'a eşit. Eğer eşitliğin iki tarafında şimdi 40'a bölersek, x eşittir 30 bölü 40 metre, yani 3 bölü 4 metreye eşit olur. Yani burası 3 bölü 4 metreymiş. Hadi şimdi 3 bölü 4 metrenin kaç santim olduğunu bulalım. 1 metrenin 100 santim olduğunu biliyoruz. Peki 100 ile 3 bölü 4'ü çarpalım. 3 bölü 4 çarpı 100 75 cm'e eşit olur. Demek ki buradaki kumun uzunluğu, düzeltiyorum yüksekliği, 75 cm olacakmış. Gamze havuzun yüksekliğinin kumun yüksekliğinden 4 cm fazla olmasını istiyordu. Peki, burası zaten 75 cm. Gamze bundan 4 cm yüksek daha fazla olmasını istiyor. 75 ile 4 santimi, 75 santim ile 4 santimi toplarsak, 79 santim çıkar değil mi? Ve soruyu çözdük. Çok güzel. Bir sonraki problemi çözelim. Bir kıyafet dükkanında indirim günü. Evet, etraf mahşer gibi kalabalık değil mi? Ve her şey %20 indirimliymiş. İndirim. İlteriş bir çift ayakkabı almış. İlteriş, evet. İlteriş kupon kullanmış ve ekstra %10 indirim almış. Bu arada İlteriş toplam 36 lira ödemiş. Ayakkabıların gerçek fiyatı nedir? Hemen gerçek fiyata yani normal indirimsiz kuponsuz falan olan fiyata x diyelim. Şimdi her şey %20 indirimliydi. Yani eğer ayakkabı almak isterseniz ödeyeceğiniz miktar x eksi 0.20x'e eşit olur ve bu da zaten 0.8x'e eşittir 0.8x. Eğer %20 az ödeyecekseniz, normal fiyatın %80'ini ödeyeceksiniz demektir, değil mi? Bu şimdi kuponu olmayanların ödeyeceği fiyat, yani oraya indirim için gelen standart müşterinin ödeyeceği fiyat. Ama biz ilterişin ekstradan bir %10 indirim aldığını biliyoruz, çünkü onun kuponu var. O zaman ilteriş %10 daha az ödüyor. Başka bir şekilde düşünürsek, ödemesi gerekenin %90'ını ödüyor. Eğer 0.8x'i alırsanız ve ondan yani bu miktardan yüzde 10'unu çıkarırsanız ne olur? Aynı şey olur. Yüzde 10'u fiyattan çıkarmak ile fiyatın yüzde 90'ını ödemenin aynı şey olduğunu söylemiştik daha önce değil mi? Yüzde 20, yüzde 80 konusunda. Yani ilteriş 0.8x'in yüzde 90'ını ödemiş olacak. Eğer normalden yüzde 20 az ödeyeceksem, normal fiyatın yüzde 80'ini ödeyeceğim demektir. Ve eğer ek olarak bir de yüzde 10 indirim aldıysam, ödemem gerekenin yüzde 90'ını öderim. Ve bu arada il terişin ödeyeceğim paranın 36 lira olduğunu biliyoruz. Eğer şimdi x'i bulmaya çalışacaksak, en kolay yol şu 0.9 ile 0.8'i çarpmamız gerekir, değil mi? 0.8 %20 indirimden. Bu kalanın bir de %10 indirimi vardı. Yani bunun da %90'ını ödeyecektik. 0.8'in %90'ını ödeyeceğiz. O yüzden 0.9 0.8'i çarpmamız gerekiyor. Peki 9 kere 8, 72. Virgülden sonra 2 rakamımız var. Yani 0.72 olacakmış. Yani 0.72x 36'ya eşitmiş. Ya da 72 bölü 100 x 36'ya eşit diyebiliriz. Ya da 72 bölü 100 yerine 36 bölü 50 de diyebiliriz. 36 bölü 50 x 36'ya eşit. Bunu daha fazla sadeleştirebiliriz sanırım. 36 bölü 50 18 bölü 25 de aynı şeydir. Ama 36 bölü 50 daha kullanışlı çünkü içinde 36 var. Yani her iki tarafı tersiyle çarpabilirim. Şimdi her iki tarafı 50 bölü 36 ile çarpalım. 36'lar sadeleşir, 50'ler sadeleşir, 36 sadeleşir ve x eşittir 50 kalır. Yani ayakkabıların normal fiyatı indirimsiz fiyatı 50 liraymış. Sonraki soruya geçelim. Hazal bütün yıl para biriktirdi. Derdi de kıyafet almak ve tatile gitmek. Çok güzel. Hazal tatile kıyafetlere harcayacağından %30 daha fazla para harcayacakmış. Tatile %30 daha fazla. Kıyafetlere harcayacağı paraya K diyelim. Kıyafetler için K. Tatile şimdi %30 daha fazla harcayacak, değil mi? Tabiatıyla T de tatile harcayacağı paraya eşit olsun. T diyelim ona da. Şimdi tatile Kıyafetlere harcadığından yüzde 30 daha fazla harcayacak. Ve bu 1.3 ile aynı şeydir. 1.3 ve kıyafetlere harcayacağı paranın çarpımı, tatile harcayacağı paraya eşittir. Eğer Hazal toplamda 1000 lira harcadıysa, iyi para biriktirmiş, tatile harcadığı para ne kadardır? Yani k ve t'nin toplamı 1000. Tatilin kıyafetler cinsinden ne kadar olduğunu da biliyoruz küçük bir yer değişimi yapabiliriz. Tatil kıyafetler ile 1 bölü 3'ün çarpımına eşit olacaksa, burada dediğimiz gibi bir yer değişimi yapalım. Yani elimizde 1.3, 1.3 çarpı kıyafetler var. Tatil masraflarıyla kıyafet masraflarının toplamı da 1000 lira. 1.3 ve 1'in toplamı 2.3. Çarpı kıyafetlere harcayacağı para, 1000 TL'ye eşit oluyormuş. Peki her iki tarafı da şimdi 2.3'le ile bölelim. 1000'in 2.3'e bölümü 434.78'e eşittir. Yani k kıyafetlere harcayacağı para ise, geri kalan para tatile harcayacağı para olacak. O zaman toplam para olan 1000 liradan çıkaralım tatile harcayacağı para 1000-434.78 bu da 565.22 lira. Yani tatile 565 lira 22 kuruş harcayacakmış. Ve bu tam olarak kıyafetlere harcayacağı paranın yüzde 30'una eşittir.